Lokum ve arkadaşları bugün parkta top oynuyorlar. Bu da kim? Ve gizemli çocuktan harika bir vuruş. Hareketi gördünüz mü? Çok iyiydi. Ve bu gizemli çocuk onlarla konuşmadan gidiyor. Lokum ve arkadaşları şaşkın. Lokumlukta başka bir gün. Çocuklar top oynuyorlar. Bakalım bugün o çocuk gelecek mi? Ve işte geldi. Gizemli çocuktan çok şık bir hareket daha. Bence bir futbolcu. Baksana nasıl vuruyor. Bence çok önemli bir takımda oynuyor. Hadi kim olduğunu öğrenelim. Çocuklar topa vuran çocuğun kim olduğunu anlamaya çalışıyorlar ve bunun için özel yeteneklerini kullanacaklar. Çocuklar gizemli çocuğu takip ederek nerede yaşadığını bulmaya çalışacaklar. İşte burası. Defne kapıyı çalıyor. Merhaba, benim adım Defne. Onlar da arkadaşlarım Lokum ve Can. Bizimle top oynar mısın diyecektim. Belki başka bir yerden gelmiştir Defne. Başka bir dil konuşuyordur. Ben Defne. Ha, Faret. Lokum. Can. Lokum. Can. Defne. Miau. <gülüyor> Madem tanıştınız, artık hep birlikte oynayabilirsiniz. Hadi. Ve Faret bizim çocukların arasına katıldı. Lokumluğa hoş geldiniz Faret. Buradaki arkadaşlarını da çok seveceksin. Eminim.